Santorini Adası'ndan selamlar. Tam karşımızda Santorini Adası'nın en yüksek tepesi İlyas Peygamber Tepesi. Hemen burası da Perissa Plajlar Bölgesi. Volkanik siyah kumlar. Zaten Perissa'da siyah kum manasına geliyor. Çok güzel uzunca bir plajı var. Denizi harika Biz de vakit buldukça giriyoruz burada denize Vulkanik kumlar Bazı yerlerde çok ince Bazı yerlerde de Çakıl gibi şöyle Siyahla Gri arası bir tonda Hepinize çok çok selamlar